Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Metin yayınları, modern problemler, çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kaldığımızı hatırlatayım, 110 ve 111. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videoda 4. test, üniversiteliğim, yüzde problemleri arkadaşlar, konumuz Ve arkadaşlarım abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz ve hazırsanız İlk sorumuzu çözmekle başlayalım işimize. Bu videoda sorular biraz, biraz değil bayağı bir uzun arkadaşlar ve biraz uğraştırıcı olabilir. Aklınızda bulunsun. Evet, soruları da şöyle görünce karınca duası gibi bir sayfa arkadaşlar. Ama merak etmeyin üstesinden geliriz. Şimdi başlayalım ilk sorumuzda. Ne demiş bakalım. Diyor ki, İlhan ebatları ve ağırlıkları aşağıda verilen 3 paketin tamamını ya A ya da B kargo firmasından kargoya verecektir. Şimdi burada kutu ebatlarımız var. Mesela 20 25 40'lık bir kutu 750 grammış. 30'a 50 ve 20'lik kutu 2,5 kilo. 30 25 ve 100'lükte 4 kilogram geliyormuş. İçlerinde ne olduğunu bilmiyoruz. A firması kutunun ebatlarına göre B firması kutunun ağırlığına göre aşağıdaki gibi ücretlendirme yapmakta. Yani Kutunun ebatlarına göre gönderim desi bazında oluyor arkadaşlarım. Zaten siz kargoları gönderirken de e, örnek veriyorum çok büyük bir kutunun içerisinde örne e, örneğin pamuk göndereceksiniz kargoda. E, pamuk hafif bir e, biliyorsunuz materyal ama kutuda büyük olduğu için kargo şirketi şunu düşünüyor ya ben hani bu kadar hafif bir şeyi götüreceksem bari ufak olsaydı çünkü başka götürebileceğim şeyleri engelliyor diye. Pamuğu ağırlığına göre değil kutunun ebatına göre hesaplarken gönderim ücretini Ağır bir şey gönderiyorsanız arkadaşlarım bu seferde hangisi mantıklıysa ağırlığına göre hesaplarlar Aklınızda da bulunsun benden size bir genel kültür A firması kutunun ebatlarına göre B firması da kutunun ağırlığına göre aşağıdaki gibi ücretlendirme yapmakta Şimdi A kargosu ebatlarına göre gönderiyorsa kutunun hacmini yani A çarpı B çarpı C'yi 0.004 lirayla çarpıyor B kargosu da direkt ağırlığını 0.08 Türk lirasıyla çarpıyor İlhan fiyat hesabı yaptığında A kargosunun B kargosuna göre daha uygun olduğunu görmüştür İlhan'ın A kargosuna B kargosuna ödeyeceği fazladan para A kargosuna ödeyeceği paranın yüzde kaçıdır diye sorulmuş şimdi A kargosu sevgili arkadaşlarım B kargosuna göre daha uygunmuş. Ve diyor ki A kargosuna göre B kargosuna ödeyeceği fazladan para. Şimdi aradaki fark yani. Aradaki fark A'nın ücretinin yüzde kaçıdır diye sorulmuş. Bakalım. Şimdi gençler İlhan bu üçünü de gönderecek. Tamamını gönderecek. Öncelikle kutu ebatlarımız şunlardı. Ben şunları şöyle aşağı doğru çekeyim arkadaşlar. İsterseniz daha iyi olur. Bunu buraya çekelim. Ve artık çözümümüzü buna göre yapalım Şimdi gençler Diyor ki bakın 20-25-40'tı Ve A kargosu biliyorsunuz hacme göre Gönderim yapıyordu Hacmimiz o halde 20 çarpı 25 çarpı 40 çarpı Ve bunun üzerine bir de 0.004'le De çarpmamız gerekiyor 0.004 demek 4 bölü 1000 demek Arkadaşlar Şimdi bu 4 bölü 1000'e göre çözüm yapacağız şu sıfırı ve şu sıfırı sildim. 4 kere 25 100 yapar. Şuradaki 100 de gitti. Bakın 4 kere 5 20 kere 20'den 400 lira. 400 lira A firmasını ödeyecek. Bu 1. İkinci olarak e, ikinci kutu için diyelim. 30 çarpı 50 çarpı 20 çarpı 4 bölü 1000 diyeceğiz. Burada da şu sıfır şu sıfır ve bu sıfırı şöyle götürdüm. Geriye 3 kere 5 15 15 kere 2 30 30 kere 4 e, sevgili arkadaşlarım 120 lira yapar ikinci kutu için 120 lira ödeniyor 3 kutuya bakalım O da 30 çarpı 25 çarpı 100 çarpı 4/ bölü 1000 diyeceğiz yine bakın burada da 1 2 3 tane sıfırı ve 1 2 3 tane sıfırı götürdüm 4 kere 25 100 yapar 100 kere 3 de 300 lira yapar yani toplamda a firmasınıödeyeği ücret 400 300 daha 700 120 daha 820 yapar. Bu A firmasına ödenecek tutar. Şimdi gelelim B firmasına ödeyeceği tutara. B firması için de sevgili arkadaşlarım şöyle bir hesaplama yapacağız. Kiloyu yani gramı neyle çarpıyor arkadaşlarım? 0.08'de çarpıyor. Şimdi bu 0.75 e bu 2.5 bu da 4. O halde hepsini birlikte toplayalım. 4, 2,5 daha 6,5 bunun üzerine 750 gram daha eklerseniz 7,25 TL kilogram yapacaktır. Tabi x grams arkadaşlarım 7,25 kilogram nedir? Aslında 7250 gramdır. 7250'yi 0.08'e yani 8 bölü 100'de çarpmamız gerekiyormuş. Burada şu sıfırla şu sıfırı götürdüm. 10 kaldı burada. onu 5'e böldüm 2. 725'i 5'e bölerseniz 7'nin içinde 1 defa. 2 kaldı. 22'nin içerisinde 4 defa. 2 kaldı. 25'in içerisinde 5 defa. 145 oldu. 2 ile de 8'i sadeleştirdik. 4. 4 kere 145'i hesaplayacağız. 4 kere 100, 400 yapar. Artı 4 kere 45 de sevgili arkadaşlarım 180 yapar. Bu da bize 580'i verir. Şimdi gençler B firmasına ödenecek tutarın 580 lira olması gerektiğini öğrendik. A firmasına ödenecek tutar da Arkadaşlarım 820 liraymış. Burada ha bu arada şurada bir hatamız var onu gördüm. Onu gördüm. Ee, siz de en başından beri farkındasınızdır yüksek ihtimalle. Şurada ben e, sıfırla 0'la 0'ı götürdükten sonra 4 kere 25 100 yapar. Onu da şunla sadeleştirdim dedim ama şuradaki 5'in üstünü karalayamadığım için 4 kere 5 dedim. Orası yanlış olmuş. 4 kere 20'den 80 liradır arkadaşlarım burası. Şurası 80 pekala şimdi toplayalım şurası 820 yapmayacak tabii ki 120 80 daha 200 300 daha 500 yapar arkadaşlar A firmasına 500 lira ödenecek B firmasına 580 ve böylelikle A firması da daha uygun fiyatlı hale gelmiş oldu peki İlhan'ın A kargosuna göre B kargosuna ödeyeceği fazla para ne kadar ödemiş fazladan 80 lira ödüyormuş değil mi 80 acaba diyor 500'ün A firmasını ödeyecek tutarın yüzde kaçıdır %80 ise yüzde kaçtır diyeceğiz biz. Bakın bu bunun 5 katı. 5 katı 80 olan sayı 16'dır. Cevabımız da böylelikle C seçeneği olur sevgili gençler. Evet. 7. dakika 7. dakikamızdayız videomuzun. ilk soruyu bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtik 2. Her katında 6 daire bulunan en kattan oluşan bir apartmanın kapıcısı olan Cafer Sabah saat 7 8 9 saatlerinde birer servis yaparak apartman sakinlerinin market ihtiyaçlarını günde 3 kez karşılamaktadır Her daire sakininin sadece bir serviste istek bildirdiği bir günde saat 7'deki serviste bina sakinlerinin yüzde 40'ı saat 8'deki serviste bina sakinlerinin yüzde on'u saat 9'daki serviste ise kalanların yüzde yimesi Cafere market ihtiyacı bildirmiştir bu apartmanda boş daire bulunmadığına göre Cafer'e market ihtiyacı bildirmeyen daire sayısı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle diyeceğiz. Bu apartmanda 100k kişi otursun. Öncelikle saat 7'deki serviste 40'ın market ihtiyaçlarını söylemiş. 40k'sı söylemiş. O halde ben diyorum ki 60k kadarı kalsın. Tamam. Şimdi 60k kadarı market ihtiyaçlarını Cafer'e söylemedi. Yine 100K'nın bu sefer saat 8'deki serviste %10'u söylemiş. Yalnız bu sabah 7'de sipariş verenlerin içlerinden yine kişiler olabilir. Ama zaten bize kalanlar en az ne kadardır diye sorulduğu için ben diyorum ki 7'de sipariş verenler 8'de bir daha sipariş vermesin üzerine odaklanacağım. Niye? Kalanlar daha az çıksın diye. O zaman 100K'nın %10'u 10K yapar. Şimdi 60K kadar sipariş vermeyen kalmıştı. 10K kadar daha eklendi bu. 10K kadar eksildi bunlar. Ve 50K'sı sipariş vermemiştir dedik. Saat 9'daki serviste kalanların yani şuradaki 50K'nın %20'si siparişi bildirmiş. 50K'nın %20, %20'si sevgili arkadaşlarım 5'te biridir Yani 10K'sı daha sipariş bildirmiş. Geriye 40K kadar sipariş bildirmeyen kişi kalmıştır. Şimdi arkadaşlarım. Her katında 6 daire bulunan ve n kattan oluşan bir apartman vardı. Yani toplam daire sayısı 6 çarpı n'dir arkadaşlar. 6 n. Ve arkadaşlar biz buna ne demiştik? 100 k demiştik. 6 n 100 k ise geriye kalan 40 k acaba kaç n yapar diye soracağız biz tamam mı? Neyinin burada tam sayı olması gerektiğini de unutmayın lütfen. Pekala. İçler dışlar çarpımı. 40k ile 6 çarpıp 100k'ya böleceğiz şu sıfırla şu sıfır bir gitsin 4 kere 6 24 ee, n bölü 10k eşittir ne diyeceğiz alfaya eşittir diyeceğiz tabi burada bir de k'mız var ama k'lar zaten gidiyor 24 n bölü 10 ve bunun tabi ne çıkması lazım tam sayı çıkması lazım e peki en az kaçtır diye sorulmuştu 24 n bölü 10 k için bir sadeleştirmiş 10 için k yok. Bir sadeleştirme işlemi uygularsanız 12 n bölü 5 yapacaktır. O zaman 12'nin içerisinde 5 çarpanı yoksa n'yi burada doğal olarak kaç seçmemiz gerekiyor? 5 seçmemiz gerekiyor. N'yi 5 seçersek eğer 5'ler birbirini götürür ve geriye kalan kişi sayısı sipariş bildirmeye kişi sayısı 12 olur arkadaşlarım. Doğru cevabımız da bizim Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. İkinci sorumuzu da çözdük. Geçiyoruz 3'e. 3'e geçerken de arada şunu da silelim. Yer açılsın ki soru çözelim. Çünkü üçüncü soru bayağı bir uzun. Evet. Kendimi Türkçe kanalıymış gibi hissettim. Paragraf çözecekmişim gibi hissettim. Bir hazır giyim fabrikası ARGE ekibi. Bu ARGE biliyorsunuz araştırma geliştirme ekibi oluyor. Öyle bir tabir oturdu artık dilimize. ARGE ekibi öğle arası molasının çalışanlarının verimliliği üzerine etkisini araştırmış ve şirket yönetimine aşağıdaki raporu sunmuştur. Birinci grup 12 ile 13 arası mola verenler üzerine bir araştırma. Bu grubun her biri birim zamanda aynı sayıda ürün üretmekte. Moladan sonra her bir kişi birim zamandaki üretimini %20 arttırmaktadır. Şimdi şöyle diyelim %20'si demek 5'te 1'i demek. Öğleden önce yani 12'den önce bunlar 5V hızıyla çalışıyorlarsa öğleden sonra bunu 5'te 1'i kadar arttırıyorlar. 5V'nin 5'te 1'i V'dir. Öğleden sonraki çalışmaları 6V'ye çıkıyor. Birim zamanda 6 birim iş üretiyorlar diyelim. İkinci grup mola vermeden devam edenler. Bu da her biri birim zamanda aynı sayıda ürün üretiyorlar. Bu gruptaki her bir kişinin 12'ye kadar birim zamanda ürettiği ürün sayısı Birinci gruptaki her bir kişinin 12'ye kadar birim zamanda ürettiği ürün sayısıyla aynıdır yani neymiş arkadaşlarım 12'ye kadar 5V ile çalışıyorlar Bu gruptaki kişilerin gün boyunca birim zamandaki üretim sayısı değişmemektedir Öğleden sonra da 5v ile devam ediyorlar yani Pekala bu fabrikanın çalışma saatleri 8-17 arasıdır ve ikinci gruptaki kişi sayısı birinci gruptaki kişi sayısının 50sine eşittir yani birinci grupta birinci grup, eğer burada 10K kişi varsa ikinci grupta sevgili arkadaşlarım 5K kişi var. Birinci gruptakilerin öğleden önce çalışma 5V ve öğleden sonra çalışma 6 ve ikinci gruptakilerin öğleden önce de 5V öğleden sonra da 5V. Pekala bu durumda birinci grupta gün boyu üretilen toplam ürün sayısı. ikinci grupta gün boyu üretilen toplam ürün sayısından 430 fazla olduğuna göre. Birinci gruptaki kişilerin tamamının öğleden önce ürettiği toplam ürün sayısı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle arkadaşlarım saat 8'de başlanıyor 12'ye kadar 4 saat çalışılıyor. Ve burada 13'ten itibaren kaça kadar çalışılıyor? 17'ye kadar çalışıyor 4 saatte burada. Yani birinci gruptakiler toplam 8 saat çalışıyor. 4 saat öğleden önce 4 saat öğleden sonra. İkinci gruptakiler durmaksızın çalıştıkları için... Sabah saat 8'den akşam saat 17'ye kadar 9 saat çalışıyorlar. Pekala onu da yazalım buraya. 4 saat öğleden önce ve 4 saat öğleden sonra. Öğleden önce sonra fark etmeksizin 9 saat çalışıyorlar toplamda. Ve birinci grupta gün boyu üretilen toplam ürün sayısı, ikinci grupta gün boyu üretilen toplam ürün sayısından 430 fazlaymış. Şimdi 4 saatte 5V'yi çarparsanız arkadaşlarım, bize 20V'yi verecektir. 4 saatte 6V'yi çarparsanız 24V yani toplamda 44 v kadar ürün üretildi diyelim birinci grupta. İkinci gruba geçiyoruz. Gün boyu 5V ile çalışıyorlardı ve 9 saat çalışıyorlar. Yani arkadaşlarım burada da ne kadar üretilecek? Bir, bir işçinin ürettiği ne kadardır? 45V'dir. E şimdi şunu sorabilirsiniz. Hocam hani bunlar daha fazla ürün üretiyorlardı ama şöyle bir durum var. Bunlar bir işçinin ürettiği. Burada 10K işçi vardı. 10 tane işçi var diyelim. Hatta ve hatta yarısı kadardı ya. Ona 5 demeyelim. 2K işçi ve K tane işçi diyelim. Çarpın bunu 2K ile ne gelir? 88 KV gelir. Burası da K ile çarpacağız. 45 KV gelir. Ve gençler dikkat edin. Birinci grubun ürettiği toplam ürün. ikinci grubun ürettiği toplam üründen 430 fazlaydı. Yani şimdi ne yapacağız? 88 KV'den 45 KV'yi çıkaracağız. Ki bu da bize 43 KV'yi verir. Ya e bu da 430'muş. Yani KV burada kaçmış arkadaşlarım? 10 olması gerekiyor ki 10 kere 43 bize 430'u versin. Peki her şey çok güzel ayarında gidiyor. Böyle her şey tam çıkıyor. Demek ki doğru yolda ilerliyoruz. Birinci gruptaki kişilerin tamamının öğleden sonra ürettiği toplam ürün sayısı soruluyor. Öğleden sonra ne kadar üretilmişti arkadaşlarım? Ee, birinci kurdaki kişilerin tamamı 2K kişi çarpı 6V ile 4 saat çalışıyorlardı. 24V diyeceğiz arkadaşlar. Bu da bize neyi verecek? 48KV'yi verecek. E, KV'nin 10 olduğunu bulmuştuk. 48 kere 10 kat yapar. 480 o zaman cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz 3. sorumuz için. 3. soruyu da çözdük. Güzel sorular arkadaşlar. Sadece uğraştırıcı ama... Uğraştırıcı olmayınca da geliştirici de olmuyor maalesef. Devam edelim. Dördüncü soru. Sildim burayı. Bir iskelede gençler saat 9'da feribot kuyruğunda bekleyen araçların %60'ı A feribotuna bindikten sonra sıraya yeni eklenen en tane araçla birlikte feribot bekleyen araçların %80'i B feribotuna biniyor. Şimdi %60'ı biniyor arkadaşlarım. Sıraya yeni eklenen N tane araçla birlikte feribot bekleyen araçların bu sefer %80'i B feribotuna biniyor. B feribotuna binenlerin hepsi saat 9'da kuyrukta olup A feribotuna binemeyen araçlardır. Buna göre en en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle kuyrukta 100K tane araç var diye düşünelim. Tamam mı? Ve bunların %60'ı A feribotuna binmiş. A feribotuna binenler 60K. Tane araç. E geriye kaldı 40k tane araç. Bu 40k tane araç sevgili arkadaşlarım. Bunlara en tane daha araç ekleniyor. Ama bunların hepsi B feribotuna binmiyorlar. Ne demişti bakın. Sıraya yeni eklenen en tane araçla birlikte. Feribot bekleyen araçların %80'i B feribotuna biniyor. B feribotuna binenlerin hepsi saat 9'da kuyrukta olup da A feribotuna binemeyen araçlardır Yani arkadaşlar diyor ki Bu 40k artı En tane arabanın Yüzde 80'i 80 bölü Yüzü Kuyruğa araç Eklenmeden önce A feribotuna Binemeyen şuradaki 40k tane araca eşittir Diyor He, Tamam şimdi ayıktık o zaman Şunları 20 ile sadeleştirirseniz 4 bölü 5 gelir. 5'i karşıya atarsanız 40k artı n eşittir. Bir de çarpı 4 var tabi onu unutmayalım. 5 kere 40k 200k yapar. Burada 160k artı 4n eşittir. 200k derseniz 4n eşittir. 160 k karşıya attı. 40k geldi ve n eşittir kaç geldi arkadaşlar? 10k geldi. Peki n eşittir 10k dedik burada buraya kadar hiçbir sıkıntı yok şimdi ne demişti en en az kaçtır diye sorulmuştu değil mi şimdi n'nin ben kaç olması gerektiğini bulacağım n 10k iken şimdi arkadaşlar n sayısı 10k iken buradaki 100k demek aslına bakarsanız 10k n 100k 10 n'dir yani 10 n tane araç vardı bunların %60'ı 6 n yapar Bunların %40'ı 4N yapar. 4N artı N'den de 5N gelir. Ki zaten bu 5N'nin %80'i bize 4N'yi vereceği için geriye kalıyor N tane araç. O zaman ben bu N'yi rahatlıkla 1 seçebilirim. Neden? Çünkü bütün olayı bize tam sayı olarak çıkarttı karşımıza. Dolayısıyla N en az 1'dir. 2 olamaz mı? E olur. 4 de olur, 5 de olur, 8 de olur. Her biri olur. Çünkü sayılar zaten tam bölünüyor. Yüzdeleri alınabiliyor. Hani bu neden yüzdeleri alınabilmesi önemli? Şimdi burada bir küsur sayı çıksa şöyle olur. Mesela 3 bölü 2 tane araç. E ne oldu yani bir araç feribota tam bindi de öteki de e, yarısına kadar kendini sokabildi feribota. Kuyruğu açıkta mı kaldı aracın? Öyle olmaz. Araç sayısı tam sayı olmak zorunda olduğu için yüzdelerinin tam alınması gerekiyor. Bundan kaynaklı da neyinin öyle bir sayı olması gerekiyor ki tüm olayı tam sayı yapması gerekiyor ama Zaten seçilen sayılar, sorunun bize verdiği sayılar bu yüzdeleri tam sayı çıkardığı için e, neyinin burada bir olmaması için hiçbir engel yok arkadaşlarım. 110. sayfa bitti. Geçiyoruz 111. sayfaya. Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçme etkinliği düzenliyor. Bu etkinliğe katılacak yüzücülerin %60'ı genç, %30'u orta yaşlı ve %10'u yaşlıdır. Şimdi o zaman şöyle diyelim. 60k kadar genç var. 30k kadar orta yaşlı ve 10k kadar da yaşlı kişiler var bu etkinliğe katılan. Daha sonra yapılan bir düzenleme ile 20 tane genç, 7 tane orta yaşlı ve x tane de yaşlı yüzücü etkinliğe katılıyor. Şimdi 20 tane buraya katılıyor. 7 tane buraya katılıyor. 10 tane katılsaydı iyiydi. Buraya da x tane katılıyor. Peki soru şu an gitgide farklı haller almaya başladı. Son durumda etkinliğe katılacak yüzücülerin yaş gruplarına göre yüzdeleri tekrar hesaplandığında inşallah değişmez hiçbiri başlangıçtaki yüzdelerden sadece bir tanesinin <gülüyor> aynı kaldığı görülüyor. Çok güzel. Sadece ama sadece yani şunlar katıldıktan sonra bu yüzdeler tekrar hesaplanıyor. Ve sadece bir tanesi aynı kalıyor. Acaba hangisi? Buna göre x kaçtır? Şimdi aynı kalanı bulabilmek için ne yapabiliriz bir düşünelim. Öncelikle arkadaşlar bakın 60'a 30 yani ikisi birbirini yarı yarıya değil mi? 20'ye 10 olmuş olsaydı eğer 20'ye 10 olmuş olsaydı eğer bunların yüzdelerinin değişmeme ihtimali vardı. Ama 20'ye 7 yani orantılı değil bakın 60'a 30'du 20'ye 10 değil bakın 20'ye 7. O halde ben diyorum ki yüzdeleri değişenler şu ikisi olabilir. O halde yüzdesi değişmemiş olana yaşlılar grubu diyelim. Yani hala onlar %10'luk dilimi oluşturuyor. O halde yaşlı sayısı şu an kaç arkadaşlar? 10k artı x değil mi? Peki gruptaki toplam kişi sayısı ne? Gruptaki toplam kişi sayısı 60k, 30k, 10k, 100k idi zaten. Artı 27 artı x'tir. Ve bu da %10'a eşit olacak. Yani 1 bölü 10'a eşit olacak arkadaşlarım. Peki bir içler dışlar çarpımı alalım hadi beraber. 10'la burayı çarptık 100k artı 10x eşittir diyorum 1 ile de burayı çarpacağız 100k artı 27 artı x gelir burada 100k'lar gidiyor çok güzel x'i bu tarafa gönderdim o da mükemmel oldu 9x eşittir 27 ise x kaçmış 3'müş x 3 ise zaten bize x soruluyordu doğru cevap c seçeneği olacak diyebiliriz evet 5. sorumuzu da çözdük geçtik 6'ya A ve B basketbol takımları arasında oynanan maçı 62-53 A takımı kazanmış. A takımının en skorer oyuncusu olan Melih'in yapmış olduğu atışların isabet yüzdesi aşağıda verilmiştir. Şimdi demek ki Melih, Melih, Melih, neyse, Melih bir sayılık atışlarının %80'i baskete dönüşmüş. İki sayılık atışlarının %100'ü tamamı, üç sayılık atışlarının %60'ı baskete dönüşmüş. Melih'in yapmış olduğu 3 sayılık atış sayısı, 1 sayılık atış sayısının yarısı. Şimdi ben buraya 100k, hatta yarısı kolay alınsın diye 10k tane atış yapmış olsun diyelim. Buraya 5k tane atış denemiş. Ve bu 2 sayılık atıştan da 2 eksikmiş. Yani burası da 5k artı 2 atışı vardır diyelim. Melih takımın attığı sayının yarısı kadar sayı yaptığına göre... Melih kaç maç boyunca kaç başarılı atış yapmıştır? Şimdi Melih'in takımı A takımıydı. 62 tane e, sayı yapmış. Ve bunun yarısı 31'dir. Demek ki arkadaşlar Melih tek başına 31 sayı yapmış. Şimdi bu 10K'nın %80'ini baskete çevirmiş. 10K'nın %80'i demek 8 atış demektir. 8 atış bir sayılıkta. Dolayısıyla 8. Artı. Bakın bunların %100'ü. Yani tamamını baskete çevirmiş. O zaman... Gençler şöyle diyeceğiz. 10K'nın %8'i 8K yapar. Oraya 8 yazmayacağız tabii ki. 8K gelir. Artı 5K artı 2'nin tamamı baskete çevirildiğine göre çarpı 2 diyeceğim. Çünkü bunlar 2 sayılıktı. 5K'nın %60'ı 3K yapar. 3K'larda 3'er sayılık basketlerdi. Ve bunların toplamı kaç eşit olacakmış? 31'i. Pekala. Bakın 8 K'mız var. 2 kere 5K 10K yapar. Artı 2 kere 2'de 4 yapar. Artı 3 kere 3K'da 9K yapar. Ve bu da bize 31'i veriyormuş. Şimdi arkadaşlar 8K 10K'da 18K 9K'da 27K yapar. 27K eşittir. 4'ü 31'in yanına atarsanız 27 gelir. Hayırlı uğurlu olsun K1'miş. Çok güzel. K1 ise demek ki burada 10 atış var. Burada 7 atış var ve burada da 5 atış var. Kaç başarılı atış soruluyor bize? 10'un %8'i 8. 7'nin tamamı ve 5'in %8'i de 3'tü bunları toplarsanız 18 başarılı atış yapmıştır diyebiliriz Meli cevabımız A seçeneği olacaktı Evet geçtik 7. sorumuza rüzgar türbinleri rüzgar enerjisiyle elektrik üreten araçlardır 3 megawattlık bir rüzgar türbini 1 yılda yaklaşık 2000 hanenin elektrik tüketimini karşılar 3 megawattlığı 2000 tane hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor bir yılda Enerji üretimi ile ilgili bir proje kapsamında rüzgar potansiyeli yüksek olan A ve B şehirlerine sırasıyla 3 megawattlık ve 10 megawattlık rüzgar türbinleri kuruluyor. Bakın buraya 3 megawattlık buraya ise 10 megawattlık rüzgar türbinleri kuruluyor. Ee, B şehrine kurulan rüzgar türbini sayısı A şehrine kurulan rüzgar türbini sayısından 5 fazla. Yani buraya x tane kuruluyorsa buraya x artı 5 tane kuruluyor gençler. Aşağıdaki şekilde A ve B şehirlerinde kurulan rüzgar türbinlerinin şehirdeki hanelerin yüzde kaçının elektrik e, tüketimini karşıladığı gösterilmiştir. Burası yüzde 10'unu bu da yüzde 25'ini karşılıyormuş hanelerin. A şehrindeki hane sayısının B şehrindeki hane sayısına oranı 5 bölü 8 olduğuna göre B şehrine kaç tane rüzgar türbini kurulmuştur diye sorulmuş. Şimdi 3 megawattlıklar bir yılda 2000 tane hanenin elektrik tüketimini karşılıyorsa... 10 megawattlık olan yine bir yılda kaç tane karşılar diye soracağız. Öncelikle 3'e 2000 geldiyse ona kaç gelir? Bunu düşünmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Bunda nasıl e, düşüneceğiz? Şöyle 10 çarpı içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Birlerin hiç büyüklüğü yok burada. 10 çarpı 2000 bölü 3 tane hanenin elektrik tüketimini karşılar diyeceğiz, tamam mı? Şimdi buraya bakıyoruz. Bir yılda 3 megawattlık olan kaç tane var arkadaşlarım? X tane var. O halde ben diyorum ki 2000 çarpı X tane hanenin elektrik tüketimini karşılar. Yalnız bu şehirdeki hanelerin sadece %10'uymuş. Peki %100'ü kaçtır? Tabii ki 10 katıdır. Demek ki bu A şehrindeki hane sayısını verir bize. 2000 çarpı X çarpı 10. Yani 20.000 X arkadaşlar. Bu A şehrindeki hane sayısı. Şimdi gelelim B şehrindeki hane sayısını bulmaya. X artı 5 tane rüzgar türbini kurulmuştu. Ve arkadaşlarım. kaç Bir yılda kaç tane hanenin elektrik tüketimini karşılıyordu? 10 çarpı 2000 bölü 3. Yani 20.000 bin, 20 bin çarpı pardon bölü 3. Pekala bu da bunun %25'ini mi karşılıyordu? E %25'i bu kadarsa. %100'ü bunun 4 katıdır. Yani çarpı 4. Şimdi. Diyor ki bakın A şehrindeki hane sayısı ve B şehrindeki hane sayısının oranı budur. O zaman ben bu ikisini oranladığım takdirde 5 bölü 8'i bulacakmış. Buradaki 20 binler onlardan kurtulduğumuz için çok şükür. Çünkü çok büyük sayılarla uğraşmak istemiyoruz. Pekala şuradaki 4'te şuradaki 8'i de sadeleştirdim. 2 yazdım şimdi işler dışlar çarpma yapalım. 2 kere x 2x yapar. Daha sonrasında şu 3'ü de ters çevirip bununla çarparsa 6x gelecektir. Daha sonrasında eşittir. 3'ten de kurtulduk. 5 ile de burayı çarpıyorum. 5 çarpı x artı 5. Çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlarım. 6 x eşittir diyoruz. 5 x artı 25. Buradan x kaç geliyor? 25 geliyor. şimdi Bize sorulan şey ne? B şehrine kaç tane rüzgar türbini kurulmuştur? Arkadaşlarım x 25 ise B şehrine 25 artı 5'ten 30 tane rüzgar türbini kurulmuştur diyebiliriz. 7. sorumuzun cevabı da böylelikle C seçeneği olur. Ve arkadaşlarım devam ediyorum. Son sorumuzda son soru 8. soru. Şu kısmı silelim. Rahat rahat çözelim. Bir emlak zengininin İstanbul'daki dairelerinin sayısı Ankara'daki dairelerinin sayısından 24 fazladır. İstanbul ve Ankara diyelim. İstanbul'daki dairelerinin sayısı Ankara'dakilerden 24 fazlaymış. Yani Ankara'da iki tane varsa İstanbul'da iki artı 24 tane vardır diyeceğiz. Bu zengin. İstanbul'daki dairelerinin bir kısmını, e, satıp bir kısmını satıp her birinin yerine Ankara'dan 3 yeni daire, Ankara'daki dairelerinin bir kısmını satıp her birinin yerine İstanbul'dan 2 yeni daire almıştır. Emlak zengini bu satışlarda toplam 20 daire satmış ve İstanbul'daki dairelerinin sayısı Ankara'daki dairelerinin sayısına eşit olmuştur. Buna göre Emlak zengininin sattığı dairelerin yüzde kaçı Ankara'daki dairelerindendir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle diyeceğiz. Bakın. İstanbul'daki dairelerinin bir kısmını satmıştı. Ne kadarını sattığını bilmiyoruz. Ee, bunun yerine İstanbul'daki e, Ankara'daki dairelerinin ha, nerede o? Ha, bu zengin İstanbul'daki dairelerin bir kısmını satıp her birinin yerine Ankara'dan 3 yeni daire almış. Bak eğer A tane sattıysa X artı 24 bu kadar azalacaktır. Ama her birinin yerine 3 yeni daire alıyorsa Demek ki a tane yani bir tane sattı 3 tane aldı. 2 tane sattı 6 tane aldı. 3 tane sattı 9 tane aldı gibi. O zaman A tane sattıysa 3 A tane Ankara'dan daire almıştır. Bu bir. İkincisi de Ankara'daki dairelerinin bir kısmını satıyor. Ve arkadaşlarım bunun yerine her birinin yerine İstanbul'dan 2 yeni daire almış. Şimdi X artı 3 A tane vardı. B tanesini sattı. Bunun yerine İstanbul'dan X artı 24 eksi A'nın üzerine... 2B tane daire satın aldı. Ve son durumda... E, ve ne demişti? Emlak zengini bu satışlarda toplam 20 daire satmış. Burada A tane satmıştı. Burada B tane satmıştı. Yani A artı B'nin de artık 20 olduğunu da biliyoruz. Bu da cepte. Ve son durumda arkadaşlarım dairelerin sayısı birbirine eşit olmuştu. X'ler gidiyor zaten. Bay bay. Pekala. Şuradaki eksi A'yı ve 2B'yi sağ tarafa atarsanız... 4A... Eksi 3B... 24 olacaktır hemen buraya yazıyorum bak bunu neden hemen buraya getirdim yapıştırdım biliyorsunuz Siz Çünkü iki tane bilinmeyen var iki tane denklem var çözebiliriz hemen bunu çarp 3le ve sonra topla 3A 7a daha 3A 4 a 7 a yapar 3b 3b gider 3 kere 20 60 60'a 24 ekledim 84 o zaman a kaçtır arkadaşlar 12'dir a 12 ise B de 8'dir çok güzel Buna göre emlak zengininin sattığı dairelerin Yüzde kaçı Ankara'daki dairelerindendir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. Emlak zengininin sattığı daireler hangileri? Toplam ne kadar satmıştı? 20 daire satmıştı değil mi? Sattığı dairelerin yüzde kaçı Ankara'daki dairedir? Şimdi Ankara'da ne kadar satmıştı? B tane. B kaçtı? 8. 20 tane dairenin 8'i mi Ankara'da? O zaman yüzde kaçıdır diye soracağız. 5 katı mı? Evet 5 katı 40 yapar. Cevabımız da denizli seçeneği olur sevgili gençler. Evet. Biraz zorlayan bir testi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım karşımıza çıkabilecek olan mesela ÖSYM'de biliyorsunuz her sene mutlaka bir iki tane zor geliyor. ÖSYM'de sorulsa sorulur mu? Sorulur valla. Sorulsa da artık buradaki tarzda yavaş yavaş ağır ağır çözeceksin. Bunun içinde bol miktarda sürenin kalması gerekiyor. Demek ki daha bizim çok uzun yollarımız var. Uzun uzun düşüneceksiniz uzun uzun çalışacaksınız arkadaşlar 112 sayfamızda o halde görüşelim buradaki sorularda yine e, kaliteli standardın biraz Spitık bir üzerinde sorular ama 6 tane soru çözeceğiz o videoda görüşürüz hoşça kalın sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın